x'in mutlak değerini bulunuz. x eşittir 5, x eşittir eksi 10 ve x eşittir eksi 12 değerleri için, evet. Mutlak değeri yazmanın mantığı gerçekte olduğundan daha karışıktır aslında. Mutlak değer aslında x'in 0'a uzaklığıdır. Hemen bir sayı doğrusu çizeyim şuraya, evet hemen şuraya bir 0 koyayım, ne de olsa uzaklığı 0'dan alacağız x'in mutlak değerini düşünelim. Evet, x eşittir 5 iken, bu 5'in mutlak değerine eşittir. x yerine 5 koyuyoruz. 5'in mutlak değeri, 5'in 0'a olan uzaklığıdır. Böylece, 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyoruz. Evet, evet 5, 0'dan tam olarak 5 birim uzaklıktadır. 5'in mutlak değeri, bu sebepten 5'tir. Umuyorum, şu an bunun ne kadar yüzeysel bir kavramı olduğunu fark etmişsinizdir. Şimdi biraz daha ilginç bir şeyler yapalım, evet. Eksi 10'un mutlak değeri veya x eşittir eksi 10 iken x'in mutlak değeri. x yerine eksi 10 koyalım. Bu, 0'dan eksi 10'a kadar olan mesafeye uzaklığa eşittir. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, Eksi 7, eksi 8, eksi 9 ve eksi 10. işte burada, evet. Sıfırdan ne kadar uzakta? Yani sıfırın solunda 10 birim uzaklıkta değil mi? Oraya hemen bir 10 koyuyorsunuz. Evet, böylelikle genel olarak mutlak değer hep pozitif bir değer olacak. Eğer sadece rakamların mutlak değerini düşünüyorsak, bu rakamın pozitif versiyondan başka bir şey olmayacaktır. Bir tane daha yapalım. Bir tane daha yapmamız söylenmiş zaten. Evet, x'in mutlak değeri x eşittir eksi 12 iken. Evet, yani eksi 12'nin mutlak değerini bulacağız. Evet, sayı doğrusuna bile bakmaya gerek yok. Eksi 12'nin pozitif olacak, yani 12. Böylece eksi 12'nin 0'dan 12 birim uzakta olduğunu belirtiyoruz. Hemen çizeyim. Eksi 11, eksi 12, evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 birim uzaklıktaymış değil mi? 12 birim uzaktaymış sıfırdan.